eşleşmeleri başladı. TUSAŞ takımı ise CETAP Üniversitesi Hastanesi takımında galip ağırlayan tarafta. TUSAŞ takımından Burak Güzeller ve Kerem Güzeller ile birlikte. Bugünkü mücadelede de Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Gerçekten artık zaten telafisi olmayan karşılaşmalar deniliyor. Öyle maçlardaydı. Ve siz de galip bir iddialan neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikli olarak e, ACETP Tıp Fakültesi'ne teşekkür ediyorum. Çok centilmence oynadılar. Çok iyi mücadele ettiler. Hani biz e, maçta genelde öne geçsek de sürekli geri geldiler. E, maç sert geçti. E, maçta yorulduk. E, ama e, geri dönmesini bildik bir şekilde. E, takıma teşekkür ediyorum. Şu an çeyrek finaldeydik. Yani çeyrek final maçı da biraz psikolojisi zor. E, tüm takıma tebrik ediyorum. Koça tebrik ediyorum. Kerem, sen ediyoruz. neler söylemek isterse Aslında destek. kenarda en büyük destek de senden geliyor. Sen neler söylemek istersin? Ben, ben bir şey söylemek istemiyorum. Sen tribünde söyleyeceğini söyledin değil mi? Evet. Tebrik ediyoruz o zaman babanı ve takımı. Teşekkür ediyorum. Ayrı, ayrıca dün gerçekten çok güzel bir organizasyon vardı. Ersin abi ve Sibel e, Ankara ekibi. Sizlerin de desteğiyle gerçekten müthiş bir atmosfer. Onun için de ayrıca Sibel yönetimimize teşekkür ediyorum. Ee, Hayri abime ayrı güzel e, sevgilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sevdikler, sevgili izleyenler günün ilk karşılaşmasına Tulsal Şözeletap Üniversitesi Hastanesi takımını yenmeyi başardı. Günün ikinci karşılaşmasına görüşünceye dek Cb ile Ankara'da playoff eşleşmelerinde 6. sezonda günün ikinci karşılaşmasına Türk Telekom takımı Ankara Düşşekimler Odası karşısında galibiyette ayrıldı. Yanında da takım kaptanı Türk Telekom'dan Berat var. Bugünkü mücadele gerçekten günün ikinci karşılaşması çok keyifliydi ve galibiyette ayrıldığınız neler söylemek istersiniz? Tabii şunu biliyoruz ki playoff... Başladıktan sonra her takım canla başla oynayacak ve bu maçları kazanmak istiyor. Çünkü tamamı devamı noktasına geldik. Adı geçen hafta oynadığımız takım. Onlar bizi iyi çözdüler. Biz de onları tabii tanıyoruz. Ama e, tahmin ettiğimiz gibi maç çok sert geçti. E, sertliğin yanında e, centilmenlik ve dostluk da yine işin içerisinde. Çünkü arkadaşlarımız yıllardır tanıyoruz. Yıllardır beraberiz. Bu havayı soluyoruz. E, çok güzel playoff'a yakışan bir karşılaşma oldu. Umuyorum ki bundan sonraki turlarda da. Elimizden geldiği kadar iyi maçlar sergileyip birinci olmak istiyoruz. Biz de başarılar diliyoruz. Sevgili izleyenler, Türk Telekom takımının galibiyetiyle tamamladık. Günün üçüncü karşılaşmasına görüşünce de hoşçakalın. Değerli basketbol severler, harika bir çeyrek final karşılaşması izledik. Az önce tamamlandı. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gazi Üniversitesi Hastanesi takımları karşı karşıya geldiler. Gazi Hastanesi çeyrek finalden yarı finale yükseldi. Hayati yine çok iyiydin. Ya teşekkür ederim maça çok kötü başladım aslında ama Hazine beni çok iyi savundu. İbrahim abiyle maç öncesinde konuşmuştuk dün Oster'da. Çok kilitlenmişlerdik. Gerçekten de çok iyi savundular ama ikinci yarı açıldım. Sesim yok çünkü bir maç önce kardeşim maçı vardı. Ona bağıracağım diye sesim gitti. Maçta da çok sesim çıkmadı ama kazandığımız için çok mutluyuz. Bizim ilk senemiz. ilk senede yarı final yaptık. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mücadele ettiler. Eşime de çok teşekkür ediyorum. Her başarılı erkeğin arkasında zaten duyuyorsunuz. Evet. Bizim maçları izlerken duyduğunuz evet. söz hep eşime ait. Sağolsun sürekli destek alıyor. Veda Hanım siz neler söylemek istersiniz? Hayati çok başarılı gerçekten. Biz de beğenerek izliyoruz. Onunla gurur duyuyorum. Takımıyla da ayrıca gurur duyuyorum. Hepsi çok değerli insanlar. Evet. E, Hayati haftaya Devlet Demiryolları Meteksan savunma e, galibiyle oynayacaksınız. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz? E, yani Meteksan'la bir maç yaptık. O maçı kazandık ama Meteksan çok iyi bir takım. E, Demiryolları Yollar'ını daha önce oynamadık. Yani iki takım da izleyeceğiz. Gelecek takımı bekleyeceğiz ama amacımız final. finale çıkmak için kim olursa olsun yenmek için oynayacağız bugün daha takım olarak oynadık. Eminim bir sonraki maç daha da iyi olacağız ve kazanacağız. Bugün burada bizim hastanenin başhekimi ve Genel Cerrahiden Kürşat hocamız ve Hasan hocamız da buradaydı. Onlara da çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Hem hastanede desteklediler hem burada. Onlara da buradan çok teşekkür ederiz. Tüm sağlıkçılarımıza biz de bir kez daha teşekkür ediyoruz her şey için. Ee, size ve eşlerimize de başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Bizim tribün zaten eşler tribün diyor. Aynen izliyoruz biz de yanımızda zaten hepsi. Çok iyi destekliyorlar sizi. Tekrar tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler.